Surf kastın nedir? Uzak atış oltacılığı anlamına gelen surf kastın, avlakta mümkün olduğunca uzağa atış yapılması demektir. Uzak mesafe, yani surf kastın, avlanma yüzdemizi yükseltir. Denizlerin dip yapıları sürekli değişir. Kıyıdan açığa gittikçe su derinleşir. Genellikle 100-200 metre mesafede, dalga tepecikleri adı verilen kum tepeleri oluşur. Kum tepeleri, rüzgarlı havalarda, dalganın başladığını gördüğünüz yerin 5-10 metre ilerisinde yer almaktadır. Deniz dibinde yer alan mikroplazmalar, kurtlar, böcekler vesaire, kum tepeciklerine çarpan dalgalar sayesinde deniz dibinden ayrılmakta, avcı balıklara kolay yem olabilecek şekilde, suyun içinde savrulmaktadırlar. Kıyıya yaklaştıkça, dalgalar gücünü çok fazla kaybetmez, ama balıklar için zorlu bir maraton olduğundan, genellikle balıklar ilk dalganın kırılma noktasına yakın yerlerde yemlenme yaparlar. Yemi doğru bölgeye ulaştırmak, avda başarı için en önemli noktadır.